Merhabalar Ciddi Sugar kanalımıza tekrar hoş geldiniz bugün Türk futbolu one set Evet ve bir daha geçelim. Ozan Tufan Abla, koruma ver çapsın. Abla, bunlar hayli. Allah çapsın. Sağ olsun da bu pandemi reel. Oha. Ses içeri mi çıktı? Direkt atayım götüne kardeşim. A bak sakalla hiç Lan ne ne dedi oha la bırak ya bu ne what a shot ne var abi? Bak, bunu herkes de biliyor. Sezon başından beri Fenerbahçe'ye bak çok değişik şeyler yapılıyor. Ya böyle bir şey Bak, bak. Böyle bir şey Böyle bir şey tarihte bakmıyor. Böyle bir şey yok Böyle bir şey yok abi. Ne? personel <gülüyor> bir ringim şey var okey forma forma şey oyuncu sakat <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kalenji job'm Arkadaşlar. Arkadaşlar boşalmak. İki Selçuk birlikteyiz. Selçuk ile birlikteyiz. Caner göz Nasıl Nasıl ya. Bangura. değiştirdi bu arada. bir güvenlik Ne yapıyor ya? Güvenlik görevlisinden şu anda çalıyorlar. Ah. Bu da çok Şimdi onların kapılarına. Ay, burada Mustafa. ne ne ne ne istiyorsun burada? Tek Wow, bir defa böyle Oh Evet. <doğru>. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, doğru. evet, doğru. <Gülüyor> evet bu kadar, bu Öyle işte, Türk futbolları 1 sene Belki sefer gelişine kadar